Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün The Walking Dead hakkında konuşacağız. Birazcık üzgünüm, sinirliyim. Çünkü çok kötü bitti. Gerçekten ben bu kadar kötü biteceğini düşünmüyordum açıkçası. Şimdi arkadaşlar bakın, bugün final konusunu finali konuşacağız yani direkt 24. bölümü konuşacağız ama bir 11. sezonu şöyle özetlersek sizce beğendiniz mi ya? Şimdi mesela siz bir The Walking Dead izleyicisiniz aktif olarak diyelim ve bir tane birisi geliyor diyor ki ya hocam ben bu doğalkinet izlemek istiyorum ama ya konusu ne de böyle kısaca bir özetle dese. sen ne dersin e işte zombi silasından sonra e, hayatta kalmak isteyen birkaç grubun hikayesini anlatıyor ve bunun macerası dersin özetlersin böyle değil mi bu peki ya ben sana gelsem desem ki lan evladım desem bana doğalkinet 11. sezonu özetle desem ne dersin lan ne diyebilirsin ki Allah aşkına ya Bak o kadar saçma. Hani zombi yoktu lan 11. sezonda. Zombi yoktu. Bakın 11. sezonun 5. mi 6. mı bölümünde ne bu sağır bir kadın kadın vardı ya sağır mı dilsiz dilsiz pardon. Lan o kadar saçma bir bölümde ki arkadan saçma saçma Gollum'a benzeyen yaratıklar Dobby'e benzeyen yaratıklar geliyor adamı kovalıyor. Hani lan bu ne abi korku filmi mi çekiyoruz Allah aşkına. Hani saçmalamışsınız abi. Bakın arkadaşlar. Bu dizi dünya neye saçma karakterleri olan Beth mesela. Bu Maggie'nin kardeşi. Ona bile 5 bölüm çekti şu hastane bölümünde. Ya 11. sezon. Yani final bölümü 24. Ve o kadar her şeyi kısa yaptılar ki. Ya mesela bakın 23. bölümü izledikten sonra ben arkadaşlarımı aradım. Dedim ki lan şimdi hani Daryl kaçtı biliyorsunuz aradan. Bizimkiler ölecek. Yani, en orada bir 5-6 kişi ölür diyordum bizim ekipten. Lan oğlum bu kadar kolay kaçılır mı ya? Hani çok kolay bitirmişler. Hani bir de direkt şey olmuş. Hani şu olaylar hemen bitsin de hemen şuraya hepsini hastaneye atalım demişler sanki. Kardeşim ben diyordum ki arkadaşlarıma ya orada işte Daryl kaçta diğerleri mümkün atıyor. Hani orada en az 15 kişi ölecek falan diyorduk. Lan kimse bir şey olmadı yani bir iki kişi öldü Allah'ına kavuşuyor tamam o look vardı müziği yaşatın dediler onlar güzel detaylardı bunları konuşacağız ama hani çok kolay yapmışlar hani çok kısa durmuşlar hani çok kolaya kaçmışlar ben bunu sevmedim finale hakkında geleceksin hemen meraklılar var şu şimdi diyorlar Rick falan geldi arkadaşlar güzel değildi millet 2-3 sezonda Rick'in gelmesini bekliyor sen kalkıyorsun bir dakikalık şey veriyorsun. Şimdi diyeceksin ki lan Hıyar yakında işte şey dizisi gelecek. spin gelecek Rick ve Megan'in. Ay Megan diyorum. Ee, Mişon'un. Ya bununla bunun bir alakası da yok aslında. Hani tamam eyvallah gelsin de. O 1-2 yıl sonra gelecek bir dizi. Yani şimdi Rick gösterseyin 10-15 dakika. Ha, Arafta da bıraktılar. Mesela ne oldu? Mesela birçok insan diyor ki. Rick vali oldu. Mesela Rick'in erkek kardeşim, kız kardeşimine varmış. O Sierra'nın başındaki kişi Rick'in kardeşiymiş. Rick de buraya vali olarak atanmış diyor. Sonra işte yıllar sonra oradan kaçmış, çocuklarını falan arıyor falan fistan. Ya bu teorinin bence mantıklı bir açıklaması yok. Ama biliyorsunuz Rick her böyle ee, güldüğünde bir savaş çıkar. Groner valiye gülmüştü, savaş çıktı. Ondan sonra zombilere gülmüştü. Zombilerin anasını aldattı. Ondan sonra Negan'a gülmüştü. Negan'ı öldürdü falan. Kime gülüyorsa bir savaş çıkıyor ya. Büyük ihtimalle CRM'e savaşa gireceğiz mi bilmiyorum. Ama CRM çok büyük bir topluluk. Atom olması falan var. Hani mümkünatı yok savaşamayız. Bir de bakın size aldığım yeni şeyi göstereceğim. Bakın yeni aldım bu arada bomba. Bakın nasıl arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Daha yeni bir sürü şey daha aldım kıyafet olarak. Bununla, bu da Negan ayranı biz biliyorsunuz. yani. are Negan, I am Negan. <gülüyor> you are Negan falan. <gülüyor> Neyse. Ee, gerçekten Negan'ı seviyoruz. Neyse şimdi konumuza geri dönelim. Ne oldu lan bir şey çarptık. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar çok kolay bitirmişler. Şimdi bu Rick konusuna geri dönecek olursak e, CRM'le savaşacağımızı ben düşünmüyorum. Hani Rick 3-5 savaş atardı. Hani Büyük ihtimalle bu Rickmiş o spin-off'unda bu Rick'in köprüden patladıktan sonra neler olduğu anlatılacak. Şimdi arkadaşlar finalde güzel detaylar vardı biliyorsunuz 5. sezonda biz e, Peder Gabriel'la ile karşılaşırken çok kötü bir şey yapmış. Oradaki insanları kilitlemiş zombiler onları öldürürken o kaçmış falan fistan. Hani kötü anıları var. Ona gönderme yapmışlar gidip böyle e, ne bileyim Peder Gabriel kapıları falan açıyor böyle isterseniz burun falan beni diyerek buna gönderme yapmalar çok güzel olmuş. Bakın, ya yani güzel yerleri vardı zaten. Mesela şeyde gönderme yapmışlar biliyorsunuz. Bu dizinin başlangıcı nasıldı? Rick Grimes bir hastanede gözünü açıyordu ve Shane ne bileyim bir yatağı kapısına koyuyordu. Bir de dolap üstüne atıyordu. Kapıyı zombiler açmasın diye. Daryl da Rick'in kızı Judy Grimes aynı şeyi yaptı. Ne bileyim zombiler ısırmasın diye bir tane hasta yatağını çekip dolapın üstüne ve çok güzel. Böyle babasına gönderme yapmışlar. Çok güzel olmuş ama arkadaşlar. Bakın. Direkt final bölümü kötüydü demiyorum. Direkt 11. sezon kötüydü lan. Hani izlenir mi izlenir? Ben severim çünkü The Wolf. Her türlü izlerim. Ama güzel değildi arkadaşım 11. sezon. Hani mesela şöyle düşünün. Şimdi mesela... Vali geldi, herşüle kafasını kesti. Herkes böyle ah, öldü falan fistan yaptık. Allah belasını mı versin bu valinin yaptık. Hadi şu valiyi öldürelim dedik. Değil mi? Gaza geldik, nefret ettik. Sonra Nigun geldi. Bu arada gripim arkadaşlar, zor konuşuyorum kusura bakmayın ama bunu çekmek zorundayım çünkü yani çekeceğim tabi. Ee, Nigun geldi, Abraham'la Gler'in kafasını patlat. Böyle Allah belanı versin Nigun seni. Allah seni cehennemde süründürsün diye beddualar ettik. Negan'ın yıkılmasını, ölmesini istedik. Değil mi? Nefret ettik. Peki ya, bugün hanginiz Pamela Winton'dan nefret ediyor lan? Hiçbirimiz. Çünkü Pamela'yı nefret edemiyoruz. Eyvallah Ciddi vurdu. Bana ne oğlum Ciddi Sen ben Pamela'dan nefret edemedim. Çünkü çok boş. O kadar sıkıcıydı ki Commonwealth bölümleri. Yok ne bileyim işte... Bir yerlere gidiyorlar. Yok şu kız koçu Yok bunu arıyor. Yok şu kaçırılıyor lan. Bana ne bana ne. The Walking Dead'in amacı zombi kardeşim. Zombi zombi. Adamlar 11. sezonda geliyor. Korku tüneline giriyor. Korku evine. Orada işte yapay zombiler falan geliyor. Oyuncular. Ya oğlum niye böyle bir şey çektiniz ya? Neden böyle bir şey çekme ihtiyacı duydunuz? Ben onu anlamıyorum. Beğenmedim arkadaşlar finali Bakın yıllardır The Walking Dead'i izliyorum. Ama finalle Max bu kadar kötü yapabilirlerdi. Bakın bu arada ben çok da düşüktü bu arada beklentim. Hatta ben şey falan dedim bundan bir önceki videomda biliyorsunuz. Bu bölüm maksimum bir buçuk saat olmalı. iki saat olursa tadından yenmez dedim. Adamlar bir saat yapmış. O da ayrı bir bölüm. Ha bir de şey aklıma geldi bak. Deliriyorum ya. Her aklıma geldiğinde deliriyorum. Ulan bu The bir fetişi var. Abi bir zombi sürüsü oldu mu? Bir müzik açıyorlar son ses. Bütün zombileri oraya çağırıyorlar. O patlatıyorlar lan. bakın Rick Grimes ee, ve ekibi işte Daryl Dixon falan. Bu ee, neydi o hapishanede bölümde ne bileyim böyle böyle çatal kaşığa falan vurarak zombileri bir yana çekmişti biliyorsunuz ki. Ondan sonra ee, 7. sezonda mı ne gene aynı şeyi yaptılar. Ondan sonra 9. 10, 9. sezonda fısıldayanlar ama 10. sezonda mı fısıldayanlar biliyorsunuz orduyu orduyla geliyorlardı bunlar yine bir yerden müzik açıp çıktılar e, dene ne bileyim nigun bölümündeki de ki bir tane pervaneyle uçak mı ne yapmıştı oradan yine müzikle bilmem nereye gönderdiler hani bu dizi nedense her sezonda bir müzik açıp zombileri farklı yere çekme fetişine sahip aynı şey yine oldu yine aynı hani çok abi biliyordum Yani bunu daha önceden yaptınız. Artık başka bir şey mi deneseniz kardeşim siz. Siz evrenin dwolf nimet ekibisiniz. Siz hani bu arada kamera kayıttan diye baktım. Bazen donuyor. Hani siz çok önemli kişilersiniz, anladın mı? Ya bakın arkadaşlar, bakın Türkiye deyince aklınıza geliyor olabilir hani 11 sezon. Hmm, okay, okay, tamam. Ama tüm dünya geneline baktığımız zaman dünyada Böyle hani Amerika'da falan bir dizi 11 sezon falan olmaz. Max 5. Maximum 5. Çok çok sevilirse 8. Böyle, mak, böyle manyak sevilirse, tüm dünyaya yayılırsa 11-12 falan oluyor işte gördüğünüz gibi. Mesela Breaking Bad sevildi. 6'da 5'de bitirdiler. Sonunu çok arafta bıraktılar. Game of Thrones 8'de bitirdiler. Ama o kadar popülaritesini arttırdı ki. O kadar çok sevildi ki 11 sezon çıkarttılar. Ya bari güzel bitirseydiniz be kardeşim. Ya abi kısa bir söz etlersek ben finali beğenmedim. Daha iyi yapabilirlermiş. Benim şimdiki beklentim yeni diziler. Şey çok güzeldi bu arada. Nigunla Megan'in konuşması gözümden yaşa akıttı. Bir de Rosita konusuna gelirsek. Ya Rosita boş bir karakter olmuş bu bölümde. Güzel dövüşmesi falan. Tam böyle Rosita ölecek dediğim yerde böyle bir anda çıkıp milletin kafasını falan kopartması. Eyvallah güzeldi ama. Rosita... Boş bir karakter olmuş arkadaşlar bu bölümde. Hani e, beni aşkısı ağlatan bir karakterdi. Bak, boş derken hani bir, öncelikle bir söyleyeyim. Rose'da beni ağlattı. Biliyorsunuz ısırdıldı. Yok kokoyla vakit geçirmek zorunda kaldı. Yani istedi. Kızıyla aynı yatakta yattı. Öyle öldü falan. Çok duygusaldı. Çünkü Rose'da çok eski bir karakterdi. 5'te 6'da geldi. Hatta ne 5'te? 5'te de 4'te falan geldi. Şu an 5'teydi galiba. Yok lan. 5, 4... Dörtte geldi dörtte aynen. Dördüncü sezonda geldi. Yani, 4, yani neredeyse yani kaç sezondur bizim artık böyle ablamız gibi olmuş. Yani üz ölmesi kötü oldu. Ama boş yapmışlar. Boşa öldürmüşler Rosita'yı. Mesela orada örnek veriyorum. ikinci şey çıksaydı. Mesela birinci Yuujin çıktı ya o borudan. ikinci mesela bizim Rosita çıksaydı kokoyla 3. Üçüncü Gabriel çıksaydı. Gabriel çıkamasaydı o hemen şu omuzundaki bebeği alıp hemen atsaydı Rosita'ya Gabriel orada ölseydi bence daha güzel olabilirmiş. Rosita'yı kurtarmaları bence daha iyi olurdu. Olsun kendileri bilir. Dovolk'ün de tekibinin. Şimdi nedir? ha şeyi konuşmadık. Çok önemli bir şey. Bak onu kaçırsaydım üzülürdüm. Daryl ile Carol'ı Üzüldünüz değil mi lan? Keral'ın sen benim en yakın arkadaşımsın demişsin. Vallahi üzüldüm. Buradan bir parça koptu arkadaşlar. Buradan bir parça koptu. Bakın arkadaşlar. Ee, Daryl biliyorsunuz ki çok kendine böyle şey yapan bir adam. T.D.Walk'ın birinci sezon birinci bölümünden beri Daryl hep kendi başına buyruk yaşayan bir adamdı. Bir, bir, daha, bir daha bakayım bu arada şuna tamam. Hep başına buyruk yaşayan bir adamdı Daryl. Ee, ve Carol da hiç arkadaşı olmayan, hep böyle kendi kafasına göre uygun bir adam olmayan, böyle sabit olan giden bir kadındı. Bugüne kadar Carol'ın en yakın arkadaşı deyince kim aklınıza geliyor? Gelmiyor değil mi? Lori mi Haydi lan Lori nereye arkadaşıydı? Megi arkadaşı bile değil. En yakın kardeşim dedi, brother'ım dediği Daryl vardı. Daryl'da gittim. Şimdi diyeceksiniz ki ulan Daryl'ın bir tane kızı var, bir tane de oğlu var hani... Özdeğil ama canından can olan Judith'i, RJ, RJ miydi? RJ miydi? O kadar salak bir boş bir karakter ki hiç görmediğimiz bir karakter. İsmini nasıl telaffuz edildiğini bile bilmiyorum. Hani onları seviyor. Kendi kızı, kendi çocuğu gibi görüyor da şimdi bu adam niye Fransa'ya gidiyor diyorsunuz ya arkadaşlar bakın. Daryl hep kendi başına yaşamayı seçen bir adam. Mesela Rick öldükten sonra 5 yıl boyunca tek başına yaşamış adam bir tane suyun yanında çardakta. <gülüyor> köpeğiyle birlikte. Hani bir yıl iki tane bir manitası olmuştu. O geçi gelip geçi boş. Hani haftada bir görüşmüşler. Boş. Hani hep başına buyruk yaşıyor. Karar alırsa hep kendi başına karar alıyor. Anladın mı? Ee, tabii ki de Rick Grimes çok güzel hani şeylik yaptı, askerlik yaptı. O ayrı mevzu ama genelde hep kendi başına yaşamayı seçti değil mi bu adam? Hani millet Hilltop'ta birlikte, Alexander'a birlikteyken o hep tek takıldı. Rit gittikten sonra. Ya bu aslında ee, başına buyurdu ki çok fazla yaşadığı için o Fransa'ya tahminen gitti. Hani şey falan dedi biliyorsunuz hani de ee, dönmeyecek gibi bir konuşma yaptı. Şimdi biliyorsunuz dedi Keral'a falan ben gidiyorum. Hani Keral anladı geri dönmeyeceğini ama hani. Sen benim en yakın arkadaşımsın falan. Hani göz göre göre gidiyorsun elimden falan dedi. Sen benim tek arkadaşımsın dedi. Daryl gitti. Büyük ihtimalle geri dönmeyecek. Ama illa hani buluştururlar. O ayrı mevzu ama. Fransa'ya gitti. Cütte ne dedi? İşte ben birazcık takılacağım. Vaylin panda atacağım dedi de. Hani büyük ihtimalle Richard'a aramaya gidiyor. Büyük ihtimalle arkadaşlar şimdi diyorsunuz ya. Doğalıklı devreni bitti işte çok kötü falan. Pisler. Ama emin olun yeni bir film ya da yeni bir dizide bütün karakterler yeniden birleşir. Hepsi gelir, merak etmeyin. Erwin'ı ne bileyim güzel bağlamışlar. Erwin'ı da güzel bağlamışlar. Eee Commonwealth'ın yeni valisi Kral Ezik oldu. O da güzel. Ya her şey güzel. Yani güzel sonla bitirdiler ama bakın hani güzel sonla bitirdiler diyorum ha. Hani kötü son, iyi son bana onlar hani. Ama direkt 11. sezon ve final kötüydü. Beni açıkçası şey yapmadı. Bir kere bölüm 1 saat olmamalıydı. olmalıydı. Bak bölüm kötü olsun. 2 saat olsun okey ya da bir 1 saat 40 dakika olsun bir buçuk saat olsun okey de çok kısaydı. Hani o zombilerden nasıl kurtulduklarını çok kısa yapmışlar. Mesela lan zombiler geliyor daha doğrusu walkers yani ayaklar geliyor. Siz ne ara bombaları oraya yerleştirdiniz falan. Bunları hiç anlatmadılar. Çok basit geçmişler. Ee, beklentilerim ama hala bitmedi arkadaşlar. Hala diğer dizilerden beklentim var. Yeni diziler de uyruldu. Zaten biliyorduk da. Bakın neler olacak arkadaşlar. Uf, ulan 11 sezonluk. 13 yıllık efsane bitti lan. Neyse. Görüşürüz.